Herkese Tolgozbek.com'dan merhaba. Biliyorsunuz kanalımızda uçaklarla, helikopterlerle, silah sistemleriyle, savunma sistemleriyle ilgili onlarca video hazırladık. Ama ilk defa bir yazılım sistemini size anlatacağım. Bu yazılım sisteminin adı Hava Kuvvetleri'nin kalbini oluşturan HVBS yani Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi. Personelin maaş bordrosundan harekat planlarına, Örneğin F-16'ların bakımlarından veya insansız hava aracının attığı mühimmata kadar adım adım her evre bilgilendirilip bir merkezde değerlendiriliyor. Ve bu sistem Türkiye'de savunma yazılımları, simülasyon dediğimiz zaman akla gelen Havelsan'ın geliştirdiği yerli ve milli sistem. Şimdi HVBS bir dost ve kardeş ülkeye daha ihraç ediliyor. Ve bu ihracatla birlikte farklı farklı sistemleri sadece askeriyede değil gelecekte sivil alanda da kendine yer bulmaya başlayacak. İşte Türk Hava Kuvvetleri'nin kalbini oluşturan HVBS sistemi. Aslında Türk Hava Kuvvetleri'nin bilgisayarla tanışması 1970'lerin başına kadar geliyor. İlk etapta radar sistemlerinde kullanılamaya başlayan bilgisayar daha sonra yavaş yavaş gelişiyor. Fakat 1990'ların ortasına gelindiği zaman şöyle bir ihtiyaç var. Elde lojistik stokları tutan veya maaş borduraları çıkartan birçok farklı sistem var. Fakat bu sistemler bir arada kullanılamıyor bir arada bilgi gelmiyor veya verimlilik en düşük seviyede. Burada Türk Hava Kuvvetleri bir araştırma yapıyor ve yurt dışında o F-35 uçaklarından da hatırlayacağınız üreticisi Lockheed Martin'in bir programı var. Fakat tabi buna bir yerli ortak lazım, beraber hareket edilecek bir şey lazım. Bu çalışmalar yapılıyor. Havelsan, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın önemli şirketlerinden Havelsan'da bu sisteme yazılımcı olarak giriyor çalışmalar başlıyor. Arkasından Lockheed Martin Java sistemi var. Java üzerinden bunun yürütülmesi için bir öngörü de bulunuluyor ve bunun üzerinden çalışmalar başlıyor. Ancak belirli bir süre sonra bakılıyor ki Java sistemi Türkçe harfleri kabul etmiyor. Ve her şeyin İngilizce yazılması lazım. Türk Hava Kuvvetleri de hayır diyor ve sonrasında bu sistem tamamen Havelsan'ın üzerine kalıyor. Ve Havelsan yaklaşık 200 mühendis, çok iyi okullardan mezun olmuş yazılımcılar, bilgisayar mühendisleri, elektronik mühendisleri günler süren toplantılar, hava kuvvetleriyle ihtiyacın belirlenmesi ve geleceğe dönük bir projeksiyon yapıyorlar. Bu projeksiyonda öyle bir dilde bunun yazılması gerektiğine karar veriyorlar ki aradan yıllar geçse bile sistemin basitçe bakımının yapılması, geliştirilmesi, yeni modüllerin eklenmesini imkan sağlanması gerekiyor. Bir taraftan da tabii bilgisayar dediğiniz, teknoloji dediğiniz şey her yıl gelişiyor. İşletim sistemleri gelişiyor, bilgisayarlar farklılaşıyor ve bu yazılımın tüm bu sistemlere uygun olarak çalışması, görev yapması gerekiyor. İşte nereden baksanız, 20 yılı aşkın süredir devam eden ve ürünleri alınan bu sistem bugün bile çok basit bir şekilde hızlı bir şekilde her türlü ihtiyaca cevap veriliyor. Gerekirse de geliştiriliyor. Ve bunun da meyvesini önümüzdeki günlerde Havelsan yiyecek. Çünkü ilk ihracat başarısı da yakalanmış durumda. Şimdi bu peki sistem yazılım nasıl çalışıyor? Örneğin bir F-16 uçağını düşünün. Pilot eğitim görevi için havalanıyor ve makinalı tüfeğiyle birlikte, makinalı topuyla bir atış gerçekleştirecek. Görevini yapıyor, pilot geri geliyor. Peki, kaç makinalı topundaki kaç mermi kaldı, stoklar ne durumda? Yeni bir makinalı e, tüfeğin topu için, mermisi için sipariş verilmesi makine kimyaya veya alternatifler varsa alternatiflerden teklif istenmesi gerekiyor mu? Bu uçuş sırasında F-16 ne kadar yakıt harcadı? Pilotun mesaisine ne kadar etki etti? Kaç adam saat bakım ekibi çalıştı? Bunun gibi inanılmaz detaylar bir araya geliyor ve bir görev sortisinin arka planındaki veriler gelmeye başlıyor. İşte bu veriler Türk Hava Kuvvetleri bir harekat yapacağı zaman bu verilerden yola çıkılarak hemen bir harekat planı dakikalar içerisinde çıkartılıyor. Örneğin Diyarbakır'daki üste kaç F-16'nın hazır olduğu, bu F-16'ların durumu, pilotların sayısı, kaçının kaç saat uçabileceği görevlerinin bu gibi detayları veya her pilotun farklı farklı özellikleri var. Neler yapılması gerekiyor? Hangi pilot bu göreve planlanabilir? Hangi mühimmat verebilir? Eldeki mühimmat durumu nasıl? Gibi konular dakikalar içerisinde Ankara'da karar karargıhanın önüne geliyor. Hemen planlama yapılıyor. Ve normalde çok uzun sürecek bu hazırlıklar en verimli bir şekilde hayata geçirilmiş oluyor. Bir de bu programın enteresan bir e, yapısı da personelin performansını, verimliliğini ölçmesi. Malum hain 15 Temmuz darbe girişimi FETÖ tarafından yapıldı ve çok sayıda personel ihraç edildi Türk Silahlı Kuvvetleri'nden. En büyük darbeyi de Hava Kuvvetleri Komutanlığı yedi. Çok sayıda işte sözde yetiştirilmiş personel e, Hava Kuvvetleri'nden ihraç edildi ve elde de az sayıda personel kaldı. İşte bu HVBS sisteminin verimli planlamasıyla birlikte o ağır iş yükü adil bir şekilde ve verimli bir şekilde dağıtılıp görevlerin, yurt savunmasının yapılması, bu operasyonun emniyetle tamamlanması için de çok önemli bir altyapı oluşturmuş durumda. Sonuçta baktığınız zaman Türk Hava Kuvvetleri bugün yakıt ikmal uçaklarından F-16'larımız yakıt alarak Libya açıklarına kadar gidiyorlar. Ege'de Mavi Vatan üzerinde çok ciddi görevler yapılıyor. Sınır ötesi harekatlar yapılıyor. Bir bakıyorsunuz insansız hava araçları, i̇şte bir bakıyorsunuz F-4A 2020 uçakları çok yoğun bir görev içerisindeler. Öbür tarafta Çinli'de ve Konya'da çok ciddi eğitim faaliyetleri yapılıyor. O Bu faaliyetlerin hepsine destek veren bakım merkezleri, teknik bakım ekipleri, hava trafik kontrolörleri, radardaki kontrolörler ve... Adını bilmediğimiz onlarca farklı branştaki kahramanlar sayesinde bu operasyon verimli bir şekilde devam ettiriliyor. Türkiye fiili olarak hava kuvvetlerini çok yoğun kullanıyor. Bir bakıyorsunuz A400M askeri nakliye uçaklarına konulan yükler işte Someli'ye dünyanın dört bir tarafına götürülüyor. Sağlık malzemesi götürülüyor, askeri malzeme götürülüyor, asker taşınıyor. Bunun gibi çok büyük bir operasyonda bu HVBS sistemi büyük bir ...avantaj ve verimli operasyon altyapısı sunuyor. Aslında Türk Hava Kuvvetleri'ni bu açıdan büyük bir fabrikaya da benzetmek mümkün. Bir fabrika bir üretim yapılıyor ve bu üretimde minimum stokla maksimum üretimi yapmak zorunda. O stoklar azalırken hemen siparişlerin verilmesi lazım. Hemen farklı farklı yerlerden teklif alınması lazım. Doğru zamanda onların depoya gelmesi lazım. Ne erken ne geç değil doğru zamanda gelmesi lazım. Üretimin verimli olarak ölçülmesi lazım. Ona göre maliyetlerin düşürülmesi lazım. Yani bu sistem HEBES bu açıdan Türk Hava Kuvvetlerinde verimliliği ön plana çıkartıyor. Verimlilikle birlikte de tabii ki tüm görevlerde başarıyla yerine getirilmesi için de önemli bir altyapı sağlamış oluyor. Geçtiğimiz günlerde Hava kurumsal dergisine Hava Genel Müdürü Doktor Akif Nacar bir röportaj vermişti. Nacar HEBES'in Türkiye'nin ilk ve en önemli dijital dönüşüm projesi olduğuna dikkat çekmişti. Personel maaş bordrosundan iznine, stok parça malzemeden bakım idame sistemlerine kadar onlarca iş sürekli HVBS üzerinden yürüdüğünü söyleyen Nacar, NATO kapsamında bile böyle detaylı bir sistem olmadığını ifade etmişti. Bu sistem aynı zamanda Türkiye'nin ilk elektronik evrak yönetim sistemi de İlk yerli milli firewall üründe bu projede ortaya çıktığını Akif Nacar ifade etmişti. Evet size programın başında da videonun başında da söylediğim gibi bugüne kadar işte helikopterleri, uçakları, mühimmatları veya havacılık sistemlerini tanıttım. Bunlarla ilgili teknik bilgi vermeye çalıştım ama bu gerçekten yazılım konusunda çok önemli. Yazılımınızı dışarı verdiğiniz zaman dışarıdan buna bir şekilde bir kapı açılmış, bir arka kapı açılmış oluyor. Ve tüm sizin o çok gizli detaylarınız, çok gizli bilgileriniz dışarıdan da bir şekilde kapıdan izlenebilir hale geliyor. Bunları milli yapabildiğiniz takdirde, yerli yapabildiğiniz takdirde o bilgiler size kalıyor. Ve bir gün kendini ispat etmiş bu sistemde ihraç başarısı yakalıyor. Şimdi hava kuvvetlerinin bu kullanılan sisteminin benzeri deniz kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi farklı farklı birimlerle de yavaş yavaş hayata geçiyor. Bazı bölümleri geçmiş durumda. Benim inancım şu ki Havelsan aynı SAP gibi bu sistemi gelecekte de sivil bir alana taşıyacak ve burada da yakaladığı başarıyı, savunma alanında da yaşa yakaladığı başarıyı bu alanlarda da devam ettirecek. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın havacılık ve savunma konusundaki haberleri tolgozbek.com kanalımızdan sitemizden takip edebilirsiniz. Bizlere işbirliği için info@tolgozbek.com adresine mail açabilirsiniz. Bir taraftan Telegram kanalımızda yayında. Oraya da eğer Telegram kullanıyorsanız sizlere de bekliyorum. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.